Selamlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün eşimin isteği üzerine ıspanaklı tepsi böreği hazırladım arkadaşlar. Normalde bu tarifi video çekmek aklımda yoktu ama sonradan sizleri de düşünerek hemen kameramı kurdum ve tarifimi çekmeye başladım. Kurumuz için gerekli olan malzemelerimiz: 1 kilo un, 1 yaş maya, 500 ml ılık süt. 150 ml ılık su 1 yemek kaşık tuz 1 yemek kaşık şeker Evet hamurumuzu hepsini yoğurup mayalanmaya bıraktım. Mayalandıktan sonra da gördüğünüz gibi ıspanaklı iç harcını hazırladım arkadaşlar. Tavaya zeytinyağı sıvı yağ karışımı koydum ve bir tane yemeklik doğramış olduğum soğanı kavurdum. İlice doğradığım ıspanakları da ekleyip Şöyle güzel bir kavuruyorum. Kısa bir süre sonra zaten ıspanaklar ölüyor. Gördüğünüz gibi kavuruyor. Şimdi baharatlarla lezzetlendireceğim. Tuz, kırmızı tuz biber, kre biber, acı pul biber seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Biraz da acı biber. Evet hamurumdan arkadaşlar iki tane büyükçe beze aldım. Ee, tamamını bu bö börekte kullanmadım sonrasında pizza yaptım ee, bazlama yaptım hamurumu bu şekilde değerlendirdim evet yapmış olduğum bezelerimi tepsimin boyunca açıyorum normalinde biraz daha kalın yapmak istemiştim ama e, kalın belki iyi olmaz diye cesaret edemedim ama sizler daha kalın hamurunu istiyorsanız arkadaşlar daha kalın bezesini yapabilirsiniz hiç çekinmeyin çok da güzel olacaktır. Bir dahaki sefere denersem hamurunu daha kalın tutacağım. Böyle biraz kek hamuru gibi olsun istiyorum bir dahaki sefere. Evet küçük borcam tepsinin tabanını önce sıvı yağ ile yağladım. Açmış olduğum bezenin bir tanesini tepsime yerleştirdim. Ve hazırlamış olduğum ıspanak harcını da yufkanın üzerine güzelce yayıyorum. biraz daha lezzetlensin diye beyaz peynir oldum ve kaşar peynir ekledim kaşar peynir eklemek zorunda değilsiniz arkadaşlar eğer varsa ekleyebilirsiniz yoksa beyaz peynirle yeterli olacaktır evet, bu şekilde iç harcını hazırladım diğer açmış olduğum yufkayı da üzerine kapattım kenarlarını güzelce bastırdım ki iç harcı çıkmasın diye. Bir tane yumurtanın sarısını da fırçayla her yerine gelecek şekilde sürdüm. En son da üzerine susam ve çörek serptim. Bir taraftan fırını açtım. Isıtıyorum arkadaşlar. Önceden ısınmış fırından pişireceğiz. Susam, çörek otu. Seviyorsanız bolca serpebilirsiniz. Her derde şifadır. Çörekut biliyorsunuz. Bolca kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Büreğimi hazırladım. Şimdi fırına vermek için hazır. Fırınımı önceden açıp ısıttım. Ee, önceden pizza pişirmiştim. Fırınım zaten sıcaktı. Taban katına pizza taşında vardı. En taban katına koydum. Alt üst ayarda e, 200 derecede yaklaşık... E, 35 dakika, 35-40 dakika arası altın renk alana kadar güzelce renk alana kadar böreğimi pişirdim. Evet gördüğünüz gibi şahane oldu. İlk etapta üzeri biraz kıtırdı. Durdukça yumuşuyor arkadaşlar. Yumuşak bir börek olacak. Evet. Tepsimi çıkardım. Bu şekilde dilimleyip servis yaptım. Dediğim gibi ben daha kalın olsun istiyordum. Yani daha doğrusu eşim daha kalın istiyordu. Ee, kekin kalınlığı gibi arkadaşlar. Bir dahaki yaparsam hamurumu oldukça kalın tutacağım. O şekilde e, böreğimi yapacağım inşallah. Unutmazsam o zaman sizlerle de paylaşırım. Evet gördüğünüz gibi böreğim şahane pişti ıspanaklı bol peynirli tepsi böreğim şahane oldu gerçekten lezzetliydi bizler beğendik umarım sizler de yapınca beğenirsiniz seversiniz yapanların yorumlarını bekliyorum arkadaşlar Videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açma lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.